Sevil Hocam. Haz Hazal böyle başlıyor ya. Hazal'ın telefon, hoca demesi en kazanıyor. <gülüyor> <yaptı. gülüyor> ya bizim Bülent'i biliyorsun. Ha. Bülent ortalama bir yılda bir, iki yılda, yılda, yılda bir, bir uzaylılarla ilgili benim kafamı dürtültürüyor. <gülüyor> uzaylılarla ilgili. <gülüyor> uzaylılarla ilgili. Enteresan. Ki Bülent'i ciddiye alırım bilirsin. Yani, Biz de ciddi alıyoruz ha, kesinlikle. Spesifik bir adamdır. Hani Bülent uzaylılardan bahsediyorsa konuyla alakalı bir şey vardır yani. yani önümüzde bizi bekleyen ya da bir olasılık vardır. Haberin şu kısmı bile beni heyecanlandırmaya <gülüyor> yetti şu anda. Yani. Şimdi onunla sohbet ederken bir şey fark ettim. Tabii o da böyle yönlendirdi özellikle. Zihinsel olarak konuya hiç hazırlık değiliz, değiliz ya da Belki birazcık egzersiz olarak bu konuya böyle bakmak bizim için şey olabilir, enteresan olabilir. Yani şimdiye kadar hep yani dünya üzerindeki bir şeyden bakıyoruz, dünyalı olarak Mars'a gitmeye çalışıyoruz, bilmem ne yapıyoruz falan bir, bir sürü tuhaf faaliyetimiz var. Kendimizi bilmek, anlamak, bütünsel iletişim kurmak, hani yönetim biçimlerini değiştirmek falan hani bunlardan konuşuyoruz ama Mesela bunların tümünü birden konuştuğumuz her şeyin temasını değiştirebilecek bir konu başlıyor bu ve yani, yani uzaylılar bir anda gelse başka derdimiz kalmaz bizim ha derdimiz kalmazın ötesinde yani konuştuğumuz her şeyi konu ya, yapısı değişir ister istemez bu yani, ha şimdi uzaylılarla ilgili konuşuyorken de yani uzaylı dediğimizde arka tarafta kocaman, hunik bir şekilde devasal bir öykü grubu var. Bir kere bunlarla burayı karıştırmamak lazım yani. Uzaylı diye konuştuğumuz bugünkü temamızı etkileyecek olan şey şu olsun. Yani e, gökyüzünde e, zekice hareket ettiğini düşündüğümüz ve bizim bazı faaliyetlerimize eşlik ettiğini gördüğümüz cisimler olduğunu fark edelim. Tamam Sınırımız bu kadar. Yani bunun ötesinde onlar kim, ne, oluyor falan falan. Yani yeşil filan, gözleri büyükmüş, kötü küçük mü bilmem ne. Bunları şeyini bir kenara bırakalım. Sadece tanımlayabildiğimiz şey, yani bizim gözlemleyebildiğimiz, teknolojiyle gözlemleyebildiğimiz alanın içerisinde bazı cisimler, cisimcikler var. Bu cisimcikler içinde zeka barındırdığını düşündüğümüz şekilde hareket ediyor. Onları tuhaf bulmamızın nedeni o. Ve bu hareketleri bizim bazı faaliyetlerimizi gözlemliyormuş gibi görünüyor. Ve bunlar bildiğimiz dünya teknolojisine uzak şeyler olmalı yani ha, ya da, buradan yapamayacağımız bir şey olabilir. Şimdilik görünen şey de bunlar dünyayla ilgili ya da işte başka ülkeler ya da teknolojilerle ilgili değilmiş gibi. Bu var mı yok muyu bir kenara bırakıyorum. Şimdi bu olasılığı bir tür düşünsel egzersiz olarak sohbet etsek, bu olasılığın var olduğunu varsayalım. Ve sonra bu olasılıktan sonrasındaki dünyanın nasıl olacağıyla alakalı acık sohbet edecek ya ne kadar enteresan olur. Vaa çok uğraştığım bir konu yani zamanında tabii gençliğimizde. Uzaylı. Ya yani birincisi rahatsız edici bir gerçeğin altını çizerek başlamak isterim bu konuya. Çünkü Hı. önemli bir konu. Hı. Ben Platon'u sevmem dabam. Yok, tam tersi çok severim. Ama uzaylılar yabancı değil önce onu söyleyeyim. Çünkü biz de uzaylıyız. Uzaydayız biliyorsun. <gülüyor> bir kere uzaylı deyince bir ötekileştirmeye girmeyelim. Tabii mesela bak bu akıl ve hikaye çok doğru söylüyorsun. Altını çizmek istedim. Hala şey dönemi yani astrolojiyle, astronomiyle alakalı hiçbir şey bilmediğimiz, merkezde bizim olduğumuzu zannettiğimiz evrenin Aynen. hikaye grubu. Doğru söylüyorsun. Biz de parçacıklardan bir parçayız Aynen. işte evrenin içerisinde. Toz gibi bir gezegenin üstünde gezip duruyoruz. Evet. Yani muhtemelen evrenin şu anda bildiğimiz büyüklüğüne bakarsan adına yaşam diyebileceğimiz, işte zekice karar veren, üreyen, değişen bilmem ne bir sistemin başka birçok yerde de mevcut olabilmesi lazım. Bugünkü fizik dünyaya dair algılarımıza bakarsak. Fakat uzaylı meselesiyle ilgili yani temelde iki tane büyük sorun var. Bir tanesi mesafe problemi çünkü çok büyük bir yerdeyiz. Ama bir şekilde hani bilin kurgu filmlerindeki uzay zamanı büktüm, delik açtım, oraya geçtim falan, warp speed falan var ya böyle bir şeyle açtığını düşün, esas problem ikincisi, uyum problemi. Yani bizim mesela şimdi dünyanın koşullarında evrilmiş, buranın maddelisiyle donatılmış, yapılmış organizmalarız biz. Bu dünyanın işte atmosferdeki oksijen oranı dahil olmak üzere her şeyin ince ayarlarına hassas bağımlı varlıklarız bizim bütün sınırlarımızı bu organizma bu dünyanın şartları oluşturuyor bir organizma olarak. Dolayısıyla bunun içerisinde düşünebildiğimiz tek gerçeklik, hayal edebileceğimiz tek alan da burası. Mesela bütün bilim kurgu filmlerine bakılsın, orada hayal edilen canlıların yaratıkların dünyadaki herhangi bir hayvanın bozulmuş versiyonu olduğunu göreceğiz. Çünkü bizden çok başka bir şeyi hayal edebilme imkanımız yok. Yani hayal gücümüz bildiğimizde sınırlı. Ya da bilebileceğimiz de sınırlı. Dolayısıyla uyum problemi dediğim şu bir başka gezegende tamamen bağımsız koşullarda sadece periyodik cetveldeki o yüz küsur elementten oluşsa bile çok başka canlılık mantıkları olmalı. Yani aynı şeyin bir başka yerde böyle evrilmesi maddesi etkileşimler açısından çok çok çok uzak bir ihtimal. Yani sıfır değil ama çok uzak bir ihtimal. Zaten bizim bu işte karbon marbon temelli olmamız işte suyun bu durumu biraz böyle bir kozmik ee, özel bir karışım gibiyiz. Yani yıldızlarda oluşan işte ağır elementler, karbon falan buraya düşmeseymiş, astrolitlerde işte su falan filan burada oluşmasaymış, oksijen de dış kaynaklı... Yine hikayeyi, ilk sözünü bölmeyeceğim, Ne olur devam Hı -hı. et. Bu da iki katmanlıymış gibi görünüyor buradaki, bu, bu söylediğin ayrı. Birinci katman yine e, biyolojik temelli ama bizden farklı bir biyolojik yapıda olabilir. olabilir. İkinci katman biyolojik temelli olmayabilir ışık ya da maddenin çeşitli başka hallerinden de canlılık oluşabilir Şimdi diye. orada şöyle bir sınırlılık var aslında. Yani sınırlılık derken yine tekrar altını çizeyim. İçinde bulunduğumuz dünyanın bizi oluşturan şartları bağlamında düşünmek dışında seçeneğimiz olmadığından bizim mesela canlılık dediğimiz şey aslında maddenin bir enerji dönüşümü ve enerji yönetimi kapasitesi kazanma haline verdiğimiz isim. Yani Maddeleri alıyor, parçalıyor, enerji elde ediyor, ondan bir şey çıkarıyor. İşte gelişiyor, dönüşüyor, ürüyor, çeşitleniyor falan filan. Farklılıklar yaratılıyor bunun içinde. Dolayısıyla böyle bir sistemin bildiğimiz madde ve yine bildiğimiz ama gözle göremediğimiz, dolaylı olarak ölçebildiğimiz enerji dediğimiz alanı birlikte kullanıyor olabilmesini umuyoruz. Yani öyle bekliyoruz. Çünkü burada bunun dışında bir örnek görmüştüğümüz yok. Mesela bir elektromanyetik dalga aralığında atıyorum, radyo dalgalarından bir varlık olabilir. Yani böyle bir şey mümkün. Ama bu varlık mesela bir dalga olarak, dalga sonuçta bir ortam kullanarak yayılan bir enerji. Enerji nasıl enerji dönüşümü yapar da hani burada işte bildiğimiz şartları taklit ettirmeye çalışırsak zihnimize, Bunu çok hayal edemiyoruz yani ama yine periyodik cetveldeki elementlerden oluşan dediğim mesela silisyum temelli canlılar, Carl anlattığı hikayedir o kozmozla falan. Silisyum tabanlı bir canlı gayet rahat olabilir. Karbonla çok benzer özellikleri var. Ya da benzer elementlerden onun üstüne inşa edilmiş başka bir mantık olabilir. Ama bu yine masa gibi fiziksel gerçekliği olan bizim bir şekilde etkileşim kurabileceğimiz bir hikayedir. Ama dediğim gibi bu bahsettiğim uyum sorunu bunun çok üstünde bir şey. Hatta şöyle biraz it, ittireyim konuyu. Biz mesela... Donald Hoffman'la yaptığımız o canlı yayın vardı bir tane. Işte gerçekliğin doğası hakkında. Biz mesela 3 boyutlu uzay ve 1 boyutta zaman olarak 4 boyutlu uzay zamanı algılayabilecek şekilde evrilmiş varlıklarız. Ama en azından bugünkü teorik fizikte bildiğimiz çok daha fazla boyut olmalı var. Ama biz bunları hayal edemiyoruz, kağıda çizemiyoruz. Ancak matematiksel ifadelerle tahminlerde bulunabiliyoruz. Eğer hakikaten evrimsel açıdan, kendi evrim çizgilerinde... Daha farklı boyut kombinasyonlarını algılayan ve orada yerleşik, tırnak içinde bu yerleşik lafını kullanıyorum. Orayı algılayıp orada yaşayan varlıklar var ise birbirimiz aynı yerde yaşayabilir, yaşıyor bile olabiliriz. Böyle i̇ç içe olabiliriz ama birbirimize fark etmiyor olabiliriz. Şimdi bu evrenin çok katlı yapısı gündeme geldiğinde bilmem ne bir yıldızdan buraya tam da bizim şu anda yaşadığımız ya da işte 10 bin sene sonra yaşadığımız dönemde Çıkıp gelip de selamlar aleyküm biz uzaylıyız, Kıbrı tarafa falan diye soracak bir varlıkla karşılaşma ihtimalimizi çok düşürüyor. Ee, Selçuk Erdem karikatürlü bu arada bayılırım. <gülüyor> o da şey, papaz da imam, da imam da böyle yapıyor bak bizden falan filan diye. <gülüyor> Şimdi bu çok çok çok mantık zorlayan bir ihtimal. Ben her zaman e, bu... UFO fenomenleri falan bir ara çok uğraştık. Ben bu özellikle spritüel işlere, meraklı gruplara takılmayı çok severdim üniversitede. Çok çılgın arkadaşlarım vardı gerçekten. Mesela UFO kanıtları diye, işte şimdi televizyonlarda da bir bazı arkadaşlar anlatıyorlar bunlarla ilgili. Bir sürü meseleye mutlalıyorduk. Bir dönem Ultra Dergisi diye bir dergi çıkardı, çok fenomen bir dergiydi Türkiye'de. Az çıktı sonra kapandı. Mesela o dergi sürekli yeni UFO görüntüleri bilmem ne yayınlıyor falan ama Tabii bir süre önce heyecan duyuyorsun bunlardan, sonra basit bir irdelemeyle, önce mantıksal sonra bilimsel irdelemeyle burada büyük bir sorun olduğunu fark ediyorsun. Bir kere bu kadar fiziksel olarak görülebilir, tutulabilir, bir de bizim hakikaten hayal ettiğimizi de enteresan derecede benzeyebilir şeyleri bu kadar kolay görebilmek uzaylı kaynaklı olarak mümkün olsaydı, e bunların bugün yani gittiğimiz iş yerinde de karşımıza çıkıyor olması lazım yani bayağı yoğun olması lazımdı burada. Öyle bir interaksiyon biçimi yok gibi gözüküyor. Bu fotoğraflar, bu kanıtlar hep başka türlü de açıklanabiliyor. Ben Her zaman o günlerden bu yana benim için en kuvvetli teori fizik olasılıklar açısından baktığımızda uzayın anormal boyutları ve uyum sorunları nedeniyle başka bir medeniyetten buraya ziyarete gelmenin fiziksel zorluğuna göre zamanda yolculuk yapabilmek çok daha kolaydır. Yani zamanda yolculuk fiziksel olarak daha kolay bir şey. Yani kolay derken şu anda hala imkansız ama mantığı daha kolay çözülebilir bir şey. Bunun üzerine düşünüyor olmak daha en azından yürünecek bir yol arası Tabii mesela 10 bin daha. sene sonra varsa insanlık medeniyeti oradan birilerinin kalkıp çünkü onlar da insan, onlar da bizim gibi aynı boyutta ne kadar değişmiş olurlarsa olsun 10 bin senede ne değişecek zaten. Ee, pek bir şey değişmez. Ama hiper bir teknolojiyle bugün hakikaten bizim kabaca hayal edebileceğimiz teknolojik cihazlarla Geçmişe gelerek burayı mesela gözlemleyebilirler. Böyle bir şey mümkün. Hatta geçmiş dronu diye eğlenceleri varmış. Ta Tabii Öyle olabilir. Bir mesela bir şey. bu şey bu Ray Bradbury'nin miydi? şey Sound of Thunder diye bir hikayesi vardır. da bir film yapıldı onun ama hikayenin kendisi çok güzel. İşte geçmişe giden safari ekibi var. Yanlışlıkla bir kelebeğin üstüne basıyorlar. Dünyada tarih değişiyor falan. Da. Yani. <gülüyor> Buraya herhangi bir müdahale etmeden izlemek istiyor olabilirler. Hatta işte Büyük Baba paradoksu var ya geçmişe gidip bir şey değiştirirsin, sonra sen ortadan kalkma durumuna gelirsin falan gibi geleceğe dönüş filmlerinin zeminini oluşturan şey. Belki onu bile esnetme imkanı vardır. Yani o bile mantıklı bir çerçeve içinde düşünülebilir. Fiziksel olarak tam şu anda burada bir başka fiziksel olarak aynı zamanı paylaştığımız ya da göreceli olarak aynı dönemde yaşadığımız bir evren parçasından gelen tiplerle karşılaşma olasılığımız çok düşük buna göre. Dolayısıyla ben dışarıdan gelen uzaylı hikayesinin yakın dönemde çok makul bir kanıtını görebileceğimizi zannetmiyorum. Ama bilim tarihi hep böyle bu olmaz diyen insanların mahcup olduğu hikayelerle dolu. <gülüyor> ee, ya bu arada benim için olasılık dedim ama yani gelecek olsalar yine meydana çıkacak olan benim o. Üçüncü türlü yakın ilişkiler filminde olduğu gibi. Ee, meraklıyım olmasını çok arzu ederim. Yani bu koca evrende Kontakt filminin çok önemsediğim bir repliği var. Küçük Eli babasına soruyor diyor ki işte başka bir şey var mı falan, başka yaşam var mı gezegende. O da ki eğer olmazsa çok büyük bir yer israf oluruz diyor. Yani bu kadar kocaman şey ne gerek var gibi. Yani Bir şeyler olduğu kesin oralarda ama işte değer out there diyorlar ya Ay Bili falan diye çıkartmalar vardı 90'larda. Fakat olasılık olarak çok düşük görüyorum. Bülent'in bu konuyu gündeme taşımasının ise boş olmadığını kesinlikle düşünüyorum. Muhtemelen sıklıkla, 80'lerde böyle bir dönem geçirdik. Ee, dünyanın krizler, dönüşümler geçirdiği zamanlarda gözünü dışarı diktiği, bu tip filmleri fazla ürettiği böyle e, epoklar, sıçramalı dönemler var. Onlardan bir tanesi geliyor olabilir yani çünkü bu mesela Dünyalar Savaşı falan filan gibi işte yani Spielberg gibi bir yönetmen Dünyalar Savaşı olayını tekrar çekmeye giriyorsa o dönemin ruhunda bunun bir mesajı vardır, bir şey vardır. Hı hı. Bugün de öyle bir hikaye olabilir çünkü bu hikayeler bizi etkiliyor yani. Uzaylı'nın dünyada konuşulması ya da mesela göktaşının dünyada konuşulmasının sosyal karşılığını biliyorum. Globalizmle birebir ilintili. Yani evet. biz dünya olarak bize biz demenin, Aynen. Yani dünyalı olarak biz demenin tek bir koşulu dünyalı dışı bir düşman evet. yaratmanın ya yabancı. da yaratma, yabancı yaratmanın. Bunun basit örneği göktaşı, komplik örneği de uzaylı. Evet. Ee, yani bir uzaylı varsa biz artık biziz. Tabii. Yani tartışmayız yani Türk, Yahudi bilmem ne ne olacak yani hep beraber bir uzaylıya karşı evet. aynı ırkın adamlarıyız. Uzay filminin temasıdır ya özellikle büyük dinlerin merkezlerine uzaylılar çöreklenmiştir televizyonda onu izlersin falan. Evet. Evet. Amerika'da geçer film ama hemen Kabe'yi görürsün, benim Vatika'da evet, görürsün, evet, bir evet, şey evet. görürsün böyle. <gülüyor> Burada tabi buna egzer, benim zihnimde yani ben gerçekten bir uzaylının olup olmayacağı konusunda hikaye, ben işin şey tarafındayım yani hani Gereksiz rasyonel tarafındayım. Biraz şakasına da abartarak da söylüyorum. Bu kadar e tabii diyelim. yani düşünmesi çok güzel ekliymiş. Şey yani yani. Ben tüm evren benim için yaratılmış olma duygusunu destekliyorum şu anda. Yani hani şöyle tarih gibi artistik geliyor bu. Yani böyle bir canlılığın oluşabilmesi için bu kadar çok şeye, alternatif ve olasılığa ihtiyaç vardı. Hani şeyde falan havalı ha, geliyor. Ama mesela şunu, şu güzel geliyor bana. Yani diyelim ki yarın gerçekten akıllı uslu bulduğu dünyada işte NASA diyelim. İşte Amerika'da siyasal anlamdaki konumlanmış insanlar diyelim. Biz gerçekten hani böyle böyle, zekice hareket ettiğini düşündüğümüz, uzaylı diye bir şeyle karşılaştık. Bunun olduğunu kabul ediyoruz artık. Biz bunu tanımlayamadık dese, bizim sosyal yaşantımıza etkisi, biliyorsun ben hani şimdiki pratiği hep önemsiyorum da. Mesela neler değişir ya da neler yumuşar, yani neler sertleşir? <gülüyor> yani eminim mesela %10 kadar bir discovery grup var, keşifçi grup var. Bunlar pozitif ve negatif içinde bölünüp bazıları dünya gidiyor kayboluyoruz öleceğiz hepimiz cehenneme öteki tarafta uzaylılar geliyor ne güzel dünyamız güzelleşecek diye mesela böyle bir radikal gruplar zinciri oluşacak dünyada Türkiye'de de dünyanın her yerine yaygın şekilde. Ama mesela bunun dışında muhtemelen hızlı bir şekilde globalleşme ile ilgili yani uluslar olarak kendimizi kapatmaktansa birlikte organize bir şey yapma ile alakalı bir şey yapacağız. Trump artık yani bir de Amerikanın başına gelirse Meksika'daki doğrusu atmosfer dışına yapmaya <gülüyor> Aha yani evet evet dışarıdaki ha. bir şeye karşı hani ha. birlikte hareket etme ile alakalı ortak yatırımlar yapmaya başlayacağız mesela. Aslında yani bence hala bunun psikolojisini en iyi anlatan demin de zikrettim kontak filmi evet. Yani kontakta o sosyo-psikolojik etki de biraz sığ olsa da çok güzel ipuçlarıyla işleniyor. O, ilk işte mesajın alındığı yerin etrafında toplanan insanların her meşrepten tipleri olması, kimi eğlencesinde, kimi kıyamet vaazları veriyor, kimi bilmem <gülüyor> ne yapıyor. Yani hepimiz aslında dediğim gibi dönüştürecek bir şey ama yani şu şeyde o kadar olur mu onda emin olamadım. Yani sadece uzayda bir noktasal cisimin hafifçe zekice hareketler yapması bizi o kadar etkiler mi bilmiyorum. Esas etkileyecek olan işte The Day The Earth To Still diye bir film var. En son yeni çevremde Keanu Reeves oynamıştı. İşte bir nesne geliyor. O nesnenin içinden de bir adam çıkıyor. Adam diyor ki size yeterli süre verdik. yapamadınız, Biz dünyayı yok etmeye geldik falan gibi. Hani böyle bir şey olduğunda bir biraz ayılırmışız gibi. Ama o filmde de mesela o hikayede çok güzel bir şey var. Amerika bunun üstüne alınıyor mesela orada. Yani Amerika onlara papaz falan oluyor. Bu enteresan bir durum var. Adam diyor ki sen diyor mevzu değilsin diyor. Amerika Başkanı görüştüm. Sonra o diyor bütün dünyayı temsil ediyor mu diyor. İşte dünyanın ne yüzü beni ilgilendirmez, ben herkesi temsil eden biri gönder Adamın kafası öyle çalışıyor çünkü gelen arkadaşın. Yani burayı bir bütün olarak görüyor, filmin alt mesajı da zaten. Yani sizin ülke lideriniz falan boş iş bunlar yani siz aslında bu gezegenin için aynı gemidesiniz mesajını veriyor bir taraftan. Hani anca öyle bir şey olsa belki biraz aklımız başımıza gelirmiş gibi geliyor. Onun dışında ya, kaptan bir cisim yaklaşıyor bizim için şey konusu yani biraz espri konusu. Ee, uzaylı konusunu kısacık pausladığımızı varsayalım. Şimdi mesela dünyada e, iklim problemlerini konuşuyoruz, teknolojinin getireceği problemleri konuşuyoruz falan ama aslında bunların hepsine baskı bir şekilde etkin olan bir problem var. Bunu nedense hiç konuşmuyoruz temasını. Abi dünyadaki ana problem kalabalıklığımız. Evet ve kaynakların sınırlı olması. Kaynakların sınırlılığına karşı bu kalabalıklığımızı yönetememe halimiz. Şimdi bunun iki tane durumu var. Ya Mars'a taşınacak bir kısmımız böyle çalışıyor, ya da kendi iç iletişimini organize ederek paylaşımı daha dengeli yapabildiği olan insan kaynağını da daha performanslı kullanabildiği hale gelecek. Şimdi bu tarafla alakalı da hiç çalışmıyoruz. Yani hani çünkü, çözüm yok ki. Yani hayal edemiyoruz. E, evet, yani çok zayıf kalıyoruz. Şimdi bir uzaylı bizim biz olmamız üzerinden organize bir uzaylı simülasyonu yani bir uzaylının olup olmamasının dışında hani olduğu gerçekliğiyle baktığımızda sanki bu tarafla ilgili çalışmayı kolaylaştırırmış gibi geliyor bana. Buna ee, inandığımızı işte, varsayalım. Yani o hareket eden cisim onu yapmaz gibi geliyor bana. Ha, ya yani daha, daha güçlü kravatlı uzaylı direkt, ya, falan falan yani. <gülüyor> ben bu arada yani bir şişim de insin benim uzaylılarla ilgili aslında yani şu zamanda yolculuk dışında eğer gerçekten bir uzaylı hikayesiyle karşılaşacaksak Orada en muhtemel olarak beklediğim hikaye Prometheus filminde anlatılan bu yaratık filminin öncesinin hikayesinin hmm. anlatıldığı. Prometheus'un ilk başında dünya adlı ölü bir gezegene gelen özel bir ırkın burayı kendi DNA'larıyla döllemesi ve yaşamı başlatması ile ilgili bir hikaye var. Ben mesela böyle bir şeyi çok makul bulurum. Yani çünkü iletişime geçebileceğimiz kişi ancak dedelerimiz olabilir. Yani zaman yolculuğu dışında bir opsiyon olacaksa. Gerçekten insan üniversitesinde hatta bu canlıların kökeni bu dünya olmayabilir. panspermia teorisi var zaten böyle dışarıdan dünyanın bir canlılıkla aşılanması teorisi. Bu kimisi taşıyla geldi diyor, kimisi işte Sümerlere gelen Anunnakiler aslında öyle bir hikayeydi falan filan gibi. Ben bunu makul buluyorum. Bak makul derken şimdi... Bu artık, seçenekler bak, arasında makul adımız buluyorsun. Adımız yani Bu seçenekler arasında <gülüyor> makul bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü öbürünü göremeyeceğin abi. En azından bu herkez tipim tipi kayık DNA falan ortak biraz. Yani tanırsın anlatabiliyor musun? Ya da bu dünyaya bir müdahalede bulunuyorsa kendi boyutu içinde bir Tabii müdahalede bulunuyor. Tabii içerisindeki en ana akım hikaye Mars'ın bundan işte bilmem ne kadar yıl öncesinde yaşanan bir yer oldu. Evet. Sonra Mars'taki canlıların Mars kuraklaşınca suyu yeraltına inince yeraltına inmek zorunda kaldı. Oradan bir kısım canlının dünyaya geldiği ve dünyaya yani. tekrar yaşanabilir hale getirip tekrar Mars'a Mars teknolojik yatırım yaptırmaya yönlendirdi. En ana akım hikaye Hı -hı. bu bu arada hani aralarında ama buna girmiyorum yani hani Hı -hı. buralar tamamen hani sen balık burcusun abi çok duygusalsın falan. Şey, abi 25 yıl önce oynadığım oyunda Terraformer diye bir meslek grubu vardı yani gittiği gezegeni yaşanabilir hale getiren hmm. insanlara dair 25 yıl önce oturmuş bir meslek fikri vardı yani. <gülüyor> böyle bir şey. Bana şu anda çok abuk geliyor. Kimin aklına geldi Terraformer? Yani bir de böyle İngilizcesi de güzel ağız dolduruyor. Terraformer. Be kimsin? Terraformer'ım. Ne yapıyorsun? İşte Venüs'ü yaşanır hale getireceğim. Yani bu kafa bizde bu kadar güzel işlediğine göre bize benzer bir şeyin kafası da böyle işliyordur muhtemelen. İşlemiştir ya da tarihte. Ben mesela bu bu kadar komplike bir yaşamın şu anda hala açıklanabilir olmayışının, açıklanamıyor oluşunun buraya kapı açtığını düşünenler de mesela çok ciddi insanlar. Francis Crick Nobel Ödüllü DNA'yı bulan adam baya baya pansperm savunucusu ya diyor hayat dışarıdan geldi diyor. Tabi bunu şimdi hani, evrimin canlı açıklamak çaresizliğinden bir kaçış olarak düşünüyorlar ama aslında makul bir teori. Yani bu kadar büyük bir uzayda piyangonun sadece buraya vurmuş olmasını düşünmek de olasılık olarak biraz düşük. Birçok kadim anlatıda da buna benzer izler görmek böyle bakınca mümkün oluyor. Tabii Erik Von kafasından bahsetmiyorum. Onunki <gülüyor> ayrı bir şey o ne içiyorsa artık o biraz e, fazla ya zorlanıyor Ya bence iyi, iyi bir hikaye kanalı bulmuş o zamanında o bir modaydı ya bilinleyen falan. Kaç okuduk baba yani <gülüyor> ikna yani edici ama. Ya Aztek de o kadar ya Aztek işte herif yani ne? kafa kesip zigurattan yuvarlıyordu ya yani o zaman arkadaşın işi oldu. Yani Onlara böyle çok büyük efsaneler atfetmek yani işin mantığını bu yere çevirip bakarsan olur gibi geliyor ve işte o zaman yani böyle bir hikayeye dair biraz kuvvetli bir hatırlatıcı duyarsak atıyorum işte tekrar o Prometheus'ta da olduğu gibi Atalar geri gelirse falan ya da Star Galactica'nın son sezon son bölümünde olduğu gibi spoiler vereyim artık eski dizi zaten seyretmeye geçmiş olsun. Yani o bütün 4-5 sezon boyunca izlediğimiz uzay macerasının aslında Bugün yaşadığımız dünyanın temellerini atacak olan atasal bir eksodus, göç hikayesi olduğunu izliyoruz aslında. O en sonunda gelip dünyaya işte daha homo sapiensin çok ilkin erken dönemlerinde karşılaşıyorlar onlarla. Ve işte onların kırmalarından ki şey hikayesinin hemen hemen aynısı. Anunnakilerin hikayesinin aynısı. Çünkü önce onlar işte işçi olarak kullanıyor insanlar falan. E, Onu sonra onların çocuklarından insan ırk gibi. Yani böyle bir mantık çok daha makul e, bir... Ezoterik senaryo olarak çok keyifli, mantıken de e, uygulanabilir. Yani ve yarın bir gün <gülüyor> böyle bir şey ortaya çıkarsa, yemin ediyorum işi gücü bırakır, kültürel antropolojiye başlarım yani. Direkt oraya bir daha öyle bakmak lazım. Kültürel antropoloji şimdi de zevkli bu arada, çok, Uzun içinde uzaylı evet. olmadan da çok... çok Geçen önemli. bizim, e, bu arada buradan söylemek isterim, çok sevinir bence burada ismini duyduğunu. Bizim uygulama nörobilim okulu bahar dönemi öğrencilerimizden İlhami, ee, henüz kent Üniversitesi bir öğrencimiz ama bizim için sağ olsun derslerin dışında bir toplanma yaptı ve bir kültürel antropoloji giriş dersi hazırlamış. Valla zevkten parmaklarımız yedik. İlhamiye buradan çok teşekkür ediyoruz. Bizim ona böyle gazlar veriyor arada bir. Çok güzel bir şey hazırlamış. Mesela orada ben canlısına katılamadım. Sonra video kaydından izledim. Mesela o garip garip medeniyetlerde hiç tahayyül edemeyeceğine alışkanlıkların hepsini birden topladığında bizim hikayemiz tuhaflaşıyor. İşte biz bilinci içerisinde mesela ayacağımız şeylerden bir tanesi. Ulan insan sadece benim yaptığımdan ibaret bir şey değil yani. Çok farklı insanlar var. Bunlar da benim gibi aynı şeyi yiyor, içiyorlar, aynı şekilde uyuyorlar, kalkıyorlar. Ama mesela konuşana kadar çocuğuna isim vermeyen kabileler. Bir insana ömrü boyunca beş kere isim veren kabileler var. İşte bir doğduğunda, bir işte ilk konuştuğunda, bir yürüdüğünde, bir işte... Erişkin oldu bir de öldüğünde bir isim veriyorlarmış falan. Sonra o insan o beş isimle hepsiyle beraber alınıyor falan. Bu, bu da yani bir şeyin yansıması. Ve mesela şunu düşünmek gerekiyor. Bu da şimdi yaşayacağımız kültür olabilirdi. Aynı, ha. Yani Aa, bu, bu da diyorum. bir seçenekti yani. yani. Bizim onun ya yapmıyor olmamız onun geri bizim ileri olduğumuz anlamına gelmiyor. Ya da bu yaptığımız şey doğru olduğu anlamına da gelmiyor. Burada rastgelelik işliyor. Doğan'ın kendi rastgeleliği işliyor. O da bir seçenekti. Hı. Ya da böyle binlerce seçeneği geride bırakarak geliyoruz. Şu yönetimle yönetimle ilgili konuşurken de öyle yani ya da öyle kalıyoruz ya kapitalizm tek, tek bir seçenek, liberalizm tek bir seçenekmiş gibi değil. Başka bir sürü seçenek gerçekten binlerce seçenek var ve olasılıkmış. Tabii, geçen Çok bir, heyecanlandırdı beni. Gaza tabii, geldi. Tabii, tabii, geçen abi, bir sohbetimizde mi? mesela Gökhalpergen çok güzel bir şey önerdi. Yani ilkel kelimesini ben de çoğu zaman kullanmayı sevmiyorum. Onunla işte bir müzik muhabbetimiz var, bir ders yapıyoruz beraber. İlksel sözcüğünün çok daha işlevsel olacağını fark ettik. Yani tarihsel olarak önce ama yeterince mütekamül. Yani ilkel falan değil, o bir zayıflığı, bir eksikliği işaretlemiyor. O dönemin gereksinimine tam uygun. Mesela bugün o ilksel formlardan hala korunanlar aslında bizim kökenimize dair de bize çok şey anlatıyor. İnsan zaten kafayı ister aşağı mikroskopla mikroya çevirsin, ister teleskopla yukarı çevirsin kendine bakıyor. Başka bir şeyle uğraşmıyoruz biz. Yani orada da bir uzaylı görsek, bir şey görsek, burada da başka bir şey görsek, kendimizi anlamak için ekstra donaj olacak. Yıldıza bakmamız da aynı sebeple zaten. Ee, yani bu kendi biz bilinci dediğim mesele nasıl işte daha önce memleket için konuştuk. İşte böyle birkaç hadisede biz olduk ya 99 depremi gibi falan. Ya o zaman işte nasıl bu farklılıklar ortadan kalktı, fabrika ayarları önemli hale geliyor. Temel e, sürücü e, nedenler öne çıkıyor. E, biraz galiba inşallah Allah uzaylıları gönder diyesin geldi. <gülüyor> ya öyle bir şey gelse mesela, hakikaten o zaman Afrika'daki kabilelerle falan nasıl kardeş olduğumuzu herhalde bir daha fark edeceğiz yani. İlkel diye bir şey yok. Varsa ilksel var. İlksel de öğretici her zaman işte kadim dediğimiz biraz. Güzel güzel ayar bir ayar vermiş. Ben de aldım canım, aynı evet, şekilde. İlksel alıştırıyorum <gülüyor> biraz. Biraz zor ama. Sekmeli elin açığı ilk el ilk daha otomatik geliyor ama böyle kullanırız bekliyoruz uzaylıları önümüzdeki birkaç yıl diyor bu şimdi bu yayın yaklaşık 40 yıl sonra Vega'ya ulaşacak kontaktan bildiğim kadarıyla değil mi Ozan Ozan yaptı bu çekimi vallahi Vega'larda cis çıkarsa Ozan'a sarsınlar <gülüyor> Bize yalnız değil. yalnız bundan bir yıl sonra iki yıl sonra gerçekten bir haber olursa bu videoyu şey yaparım yani Aa, evet. bu, bu konuyla Doğru. alakalı. Biz söylemiştik zaten uzaylar. Uzaylar. <gülüyor> bu biliyorsun bir tahmin sanatı yani. Yeterince çok tahmin sanatı. Biri illaki süper. Uzaylar geliyor. <gülüyor> Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Mustafa. <gülüyor>